Merhaba sevgili anne ve boğalar. Sık gördüğümüz deformite tiplerinden birisi olan ve ilginç bir deformite tipi olan Kriptoşi deformitesinden bahsetmek istiyorum. Kriptoşi deformitesi bebeklerdeki diğer kulak şekil bozukluklarından farklı olarak kıkırdakla ilgili bir deformite değildir. Burada kulak kaslarının yanlış bağlanmasından dolayı anormal bağlantı yerlerinden dolayı kulağın halkasının saçlı derin içine gömülmesi durumdur. Diğer kulak deformitelerinde 2 ay civarı tedavi şansı kalmazken e, Kriptohoşi deformitesinde 6-7. ay hatta 1 yaşında dahi tedavi şansı vardır. Buradaki yapmış olduğunuz işlem kulak kasını iyice gererek kulak deformitesini kulağın cilt altındaki yapının dışarıya çıkmasını sağlamak. Eğer bebeğinizde Kriptohoşi deformitesi varsa İkinci aydan sonra da tedavi şansı olduğunuzu bilmenizi istiyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim sevgilerimle.